Korku tedavisi nasıl yapılır? İlaç tedavisi hangi noktadan sonra kullanılması gerekir? Uzman olarak var mısınız biraz? Şimdi e, bir bardağın dolup taşması gibi düşünebilirsiniz. E, maalesef eğer o stres, korku, tedirginlik tedavi edilmezse aynen bardağın dolup bir süre sonra taşıması gibi kişinin e, panik atak düzeyinde belli rahatsızlıklara e, belli rahatsızlıklarla karşılaşması süreci olabilir. Yani burada biz e, kişinin kendi önlemleri, kendi çabaları, kendisinin bazı konulara dikkat etmesiyle korkuyu yenme konusunda adımları görüyoruz. Çünkü her insan korkusundan kurtulmak istiyor. Ee, ama bazı insanları görüyoruz. Bu konuda herhangi bir çaba sarf etmiyor. Biraz önce dediğim gibi hayatında korkunun külesi haline geliyor. Biz özellikle kişinin işlevselliğini etkiliyorsa, günlük hayatını olumsuz yönde sınırlıyorsa ve kişinin fizyolojik olarak korku belirtileri belirgin ise tedavi öneriyoruz. Bu tedavide de az önce bahsettiğim bilissel danşı terapi metotlarından farklı destekleyici terapilere kadar dinamik oryantasyon terapilere kadar bir dizi terapi yöntemi var. Bunlar etkili olabiliyor. Eğer bazı izleyicilerimiz ilaç tedavisi konusunda tedirgin olabiliyor. Dolayısıyla ilaç tedavisi kullanmak istemeyenler terapiyle tedavi yolunu seçebiliyor. Bazıları da doğrudan ilaç tedavisi kullanıp kısa yoldan çözmek istiyor. Biz de özellikle bağlılık yapmayan, uyku uyuşukluk yapmayan, etki düzeyi düşük ilaçlarla bu korkuların üstesinden gelmesi için tedavi yönlendiriyoruz. Dolayısıyla ilaç tedavisi kişiye göre seçiliyor. Korkunun derecesine göre seçiliyor. Ve o korkunun kişiyi etkileme ve sınırlama düzeyinin Tedaviye yanıt verip vermemesiyle, terapiye yanıt verip vermemesiyle de netleşiyor. Burada ilaç tedavileri tabii ayrı bir konu ama uygun ve düzenli kullanıldığı zaman çok iyi sonuçlar alıyoruz.